Merhaba sevgili terazi burçları, Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili teraziler. E, i̇lginç süreçlerden geçiyorsunuz, maddi durumunuz oldukça önem kazanıyor. Ortaklı girişimlerinizden destek gördüğünüz bir yıldasınız. Nisan ayı itibariyle tutulmalar döngüsünü artık başlattık ve Mayıs ayında da çok yoğun enerjiler ile karşı karşıya olacağız. Şimdi yoruma geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa Beni desteklemek isterlerse, abone olurlarsa çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bakalım Mayıs ayında siz sevgili terazi burçlarını neler bekliyor. 1 Mayıs'ta Venüs Jüpiter kavuşacak 27 derece balık burcunda. Bu kavuşum oldukça önemli çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz ayda Jüpiter-Neptün kavuşumu yaşanmıştı yine 23 derece balık burcunda ve balık burcu enerjisiyle beraber yorulduğumuz bir ayı geride bıraktık. Burada özellikle 6. ev konularında iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz, ekip arkadaşlarınız, sorumluluklarınız, belki beslenme düzeninizle alakalı iyileşmeler söz konusu olmuş olabilir. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir ekip kurabilirsiniz kendinize, işinizde size yardımcı olacak çalışma koşulları, şartlar veya insanlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir beslenme rutinine dahil olmak, bir spor rutinine dahil olmak gibi etkileşimler de oldukça uygun olacaktır. Keza Venüs Plüto etkileşimi de sizi destekliyor olacak bu konuda. Artık hayatınızı daha iyi organize etmek adına, belki daha düzenli ilerlemek adına güzel kararlar alabilirsiniz Mayıs ayının hemen başlangıcında. 2 Mayıs tarihinde Venüs'ün Koç Burcu transite başlayacak. Ee, Venüs'ün Balık Burcundan çıkarak Koç Burcuna yerleşmesi özellikle ev, yuva, aile düzeni e, dengesi arasında e, güzel e, gelişmeleri tetikleyecektir. Hani bir şeyleri güzelleştirmeye çalışırken bazen bir takım çatışmalar ile de karşı karşıya kalınabilir. E, tabii aile teması bizi biraz zorlayan temalar olduğu için karmik olarak. Hani iyi niyetli yapılan şeylerin yanlış anlaşılması da söz konusu olabilir. Sizin veya karşı tarafın açısından bakıldığı zaman. Burada taşınmak, evi güzelleştirmek, evle alakalı tadilatlar yapmak, konfor alanında daha keyifli zaman geçirmek adına pozitif etkileşimler de yaşanacaktır açıkçası. Devam eden günlerde Jüpiter'in Pluto ile Mars'ın Uranüs etkileşimlerine baktığımız zaman da özellikle... Ee... Güzel haberler alacağınız, aşk hayatınıza dair, iş hayatınıza dair, düzen değişiminize dair sürprizlerin sizinle beraber olacağı bir etkileşimde ön plana çıkıyor. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşacak. 14 derece boğa burcunda sizin 8. evinizde sevgili teraziler. Burada tabi özellikle parasal gündemlerle alakalı beklenmedik hamleler, gelişmeler... Ekstra harcamalar, ekstra kazançlar, toplu para giriş çıkışları gibi konular gündeme gelebilir. Bu aynı zamanda farklı bir alandan para kazanmak veya eşin maddi durumu, ortağın maddi durumuyla alakalı ekstrem durumları da gösterebilir. 10 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 4 derece İkizler burcunda retro harekete başlayacak. Burada tabi Merkür Retrosu özellikle ikizler Burcu'nda Merkür'ün bulunmasıyla beraber aslında tam performans gösterdiği ama retro hareketiyle beraber biraz kafa karışıklığına yol açtığı bir düzlemde olacak. Dokuzuncu elinizde olacak. Bu özellikle seyahatler, hukuksal gündemler, akademik kariyeri devam edenler açısından eğitimle alakalı konularda eksikleri telafi etmek, geri dönüp şöyle bir gözden geçirme yapmak. Ya veya biz neredeyiz, hangi noktadayız, nereye ulaşmak istiyoruz gibi bir durum değerlendirmesi yapmak adına doğru bir. Zaman dilimi olacaktır ama hani yeni bir seyahat planı çıkarmak, bir çevre değişikliğine gitmek, yeni bir dava açmak, yargısal bir süreci başlatmak, yeni bir eğitime katılmak, bir workshop'a katılmak gibi konularda biraz hani çelişkiler ve kafa karışıklığı olabilir. Çünkü ikizler burcu ikilemleri getirir. Aynı anda iki konuyla meşgul olmayı getirir. Bu alanda kafa karışıklığı olma ihtimali de muhtemeldir haliyle. 11 Mayıs'ta e, Jüpiter koç burcu transiti başlayacak. E, biliyorsunuz Jüpiter ortalama bir burçta bir sene kadar kalıyor. Geçtiğimiz süre işte balık burcundaki transiti deneyimledik ama tam anlamıyla balık burcundan uzaklaşmış sayılmaz. E, bir süreliğine koç burcuna geçecek sonra retro ile beraber tekrar balık burcuna dönecek e, Jüpiter. E, dolayısıyla şöyle bir 2023'ün fragmanını Görmüş olacağız bu açıdan bakıldığı zaman. Jüpiter'in koç burcu geçişine dair kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Ama burada da kısaca değinecek olursak Jüpiter'in dördüncü elinize geçmesi. Özellikle yaşadığınız yer, aileniz, medeni durumunuz, kökleriniz, ebeveynleriniz, konfor alanınız, güvenli alanınızla alakalı iyicil e, etkileşimlerde olacağınız ama bu iyicil etkileşimlere biraz direnç göstereceğinizi e, ifade etmekte. Yani evet bir düzen değişikliğiniz var. Belki birçoğunuz e, 2023'te taşınacak. Belki birçoğunuz e, ailesiyle alakalı önemli değişimlere e, yol açacak e, olaylar yaşayacak. Birçoğunuz evleneceksiniz belki. Ailenize yeni üyeler katılacak. Belki çocuk sahibi olacaksınız ama e, bunlar sizi biraz zorlayabilir. 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi var. Bu tabii özellikle baskının otorite figürünün baskısının hissedildiği bir etkileşimdir. Maddi konularda biraz baskı hissedebilirsiniz üzerinizde. Yani bir hayaliniz var, gerçekleştirmek istiyorsunuz ama yeterli kaynaklara sahip misiniz örneğin gibi. E, bu konularda üzerinizde baskının hissedileceği, harcamalarınıza biraz daha dikkat ve özen göstermeniz gereken bir süreci aktarıyor aslında bu etkileşim ama Güneş'in Neptün'le destekleyici görünümüne baktığımız zaman buna bir çözüm yolu bulacaksınız. Özellikle sizi destekleyen, sizin yanınızda olan insanların... E, Desteğini arkanıza alarak ilerleyeceğiniz yani buna kısa vadede hemen bir çözüm bulacağınız bir etkileşimden de bahsediyor gökyüzü. 16 Mayıs'a geldiğimizde bu ayın en önemli olayı bir tutulmamız var. Akrep Burcu'nun 25 derecesinde tam bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Parasal konularda ciddi şanslar elde edebileceğiniz gibi harcamalarınız, bütçe dengeniz, bununla beraber eşten veya ortaktan gelecek paralar, gelir gider dengesiyle alakalı bir farkındalık oluşacak sizde artık maddi durumunuzu ciddi anlamda ele almanızın gerekli olduğunu veya işbirliği içerisinde ilerlemeniz gerekiyorsa bunun hangi koşullarda gerçekleşeceğini nelerden taviz vermeniz veya vermemeniz gerektiğini daha iyi tespit edebileceğiniz bir süreç aktif olmaya başlayacak açıkçası e, tabi tutulmaya dair de detaylı bir video gelecek ama burada Agena sabit yıldızın etkileşimiyle de beraber Aslında maddi anlamda güç ve başarı için e, bu tutulmanın doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Yani eğer işler planladığınız gibi gitmediyse demek ki orada e, planda bir aksaklık, bir terslik var. Bunun farkında olmak gerekecek. 18 Mayıs tarihinde mars neptün kavuşuyor e, 24 derece balık burcunda. Aslında e, geçtiğimiz ay meydana gelen jüpiter neptün kavuşumunu tetikleyen bir etkileşim mars Neptünün balık burcunda kavuşumu, 6. evinizde kavuşumu, özellikle iş hayatınıza dair, düzeninize, rutininize dair, sağlığınıza dair bir takım hayalleriniz, planlarınız varsa, organize olmak istediğiniz alanlar varsa veya bir hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ancak bunun için henüz yeterli adımı atamadıysanız, bu adımı atmak adına, eyleme geçmek adına ciddi bir fırsat sağlayacak bir etkileşim olduğundan, Bahsedebiliriz 19 ve 20 Mayıs'ta önce Güneş'in ile, sonra Merkür'ün Jüpiter'le güzel destekleyici etkileşimleri var burada bir fırsatın peşinden gitmek bir konuyu başlatmak adına ciddi imkanlar var özellikle baktığımız zaman maddi olanakları elde edeceğiniz ailenizden destek göreceğiniz maddi anlamda bir şekilde destekleneceğiniz yeni bir bakış açısına girdiğiniz zaman aslında bu yolun sandığınız kadar da zor olmadığını keşfedeceğiniz bir etkileşimden bahsediyoruz. 21 Mayıs tarihinde Güneşin İkizler Borcu Transiti başlayacak. Güneşin İkizler Borcu Transiti ile beraber biraz daha eğitiminize, keşiflerinize, yeni bakış açılarınıza yol açacak bir süreci başlatacaksınız. Yani Okuyacaksınız, araştıracaksınız, gezmek isteyeceksiniz, görmek isteyeceksiniz, yeni yerler tanımak, yeni insanlar keşfetmek isteyeceksiniz. Biraz daha seyahat trafiğini hızlandırabilir bir süreçten bahsediyoruz. 23-24 Mayıs günlerinde çok güzel etkileşimler var. Mars'ın Plüto'yla, Güneş'in Jüpiter'le, Merkür'ün yine Mars'la, Venüs'ün Satürn'e çok güzel, keyifli, destekleyici etkileşimleri var. Burada özellikle artık e, hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz, çevrenizden destek görüyorsunuz, maddi desteği de arkanıza alıyorsunuz ve e, e, size heyecan verecek yeni bir yola girmek adına aslında bütün şartlar mevcut gibi tek e, yapılacak şey sizin karar vermeniz ve adım atmanız. E, tabii ki burada gökyüzü bizi destekler ama eğer adım atmazsak, fırsatları değerlendirmezsek, farkında olmazsak e, gökyüzü bize zorla bir şeyleri yaptırmaz arkadaşlar. Yine e, yolun, tünelin sonu e, en sonu özgür iradeye çıkar. Burada biz sadece potansiyelleri anlatıyoruz. Dolayısıyla... E, biraz daha farkındalıkla etrafımızı görmeye çalışmamız her zaman daha yerinde olacaktır ki bu farkındalık oluşsun diye zaten bizler bu videoları paylaşıyoruz sizlerle yani bu tarihleri özellikle not alın ve çevrenizi gözlemleyin fırsatlarınızı kovalayın diye 25 Mayıs'a geldiğimizde Mars Koç burcu transiti başlayacak Şimdi Mars'ın Burcu geçişi 7. ev konularınızı hareketlendirmeye başlıyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, işbirliği, partnerin hayatındaki hızlı gelişmeler ve sizin otomatikman ona adapte olmaya çalışmanız, ilişkiler konusunda ertelediğiniz, ötelediğiniz şeyler varsa artık bunların karşı taraf vesilesiyle bir şekilde hızlanıyor olması söz konusu olacaktır. E, dikkat edilmesi gereken bir gün 27 Mayıs'ta Venüs Plüto kalemiz var burada ikili ilişkilerde biraz daha dikkatli olunabilir resleşmeler meydan okumalar e, bazı e, sıkıntılar ve blokajlar karşımıza çıkabilir. Ve 28 Mayıs tarihinde Venüs-Boğa burcu transiti başlayacak. İşte bu güzel e, yönetici gezegeniniz e, kendi e, güçlü olduğu bir burçta bulunacak sizin 8. evinizde. Maddi anlamda güzel şanslar ve fırsatlar var. Ortaklı gelirlerden elde edilecek menfaatler e, ve bununla beraber borçlarınızı ödeyebilecek bir kudrete sahip olmak gibi konularda destekleneceksiniz. 29 Mayıs'ta Mars-Jüpiter kavuşuyor. 3 derece Koç burcunda 7. evinizde burada ikili ilişkiler, evlilik, partneriniz, partner ilişkilerinizle alakalı bir hareketlilik, bir aktivasyon durumu hakim olacak. Bir ilişki başlatabilirsiniz, mevcut ilişkiyi şifalandırabilir, hızlandırabilirsiniz. İlişkiyle alakalı yapılması gerekenleri artık hızlı bir şekilde e, harekete geçirebilirsiniz. Ve 30 Mayıs tarihinde de e, İkizler Burcu'nun 8 derecesinde bir yeni ay var. E, bu yeni ay ile beraber yeni bir döngüye giriş yapıyoruz. 9. evinizde meydana gelecek bu yeni ay. Artık... E, Donanımınıza e, ulaştınız, mevcut donanımınıza ulaştınız, yapılması gerekenleri biliyorsunuz, yeni bir yola doğru girdiğinizin farkındasınız. Belki birçoğunuz e, yeni bir yere taşınmak, çevre değiştirmek, bakış açısını değiştirmek gibi konularla meşgul inançlar, felsefelerle alakalı da değişimler olacaktır. E, burada artık bir hazırlık evresine bu yeni ile beraber giriyorsunuz ve Haziran ayı sizin için tertemiz bir sayfa olacak. Sevgili terazi burçları. Evet Mayıs ayına dair anlatmak istediklerim bunlar Huzurlu, keyifli, sağlıklı bir ay olsun sizler için inşallah. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya opikusastroloji@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.